Sweater, koro. Yeah. Son silam kaldı sessizlik. Onu da mı istiyorsun kalkıp giyip? Sen buralarda kimsin ki ben? Bunu Kafamda bitirdim. son silam kaldı sessizlik onu da mı istiyorsun kalkıp git sen buralarda kimsin ki ben bunları kafamda bitirdim paralar bilemiyorum neydi doğru ben kafamda ödülleri iyice boğdum gel güven vereceksin umudu vermene gerek yok zaten buydu beklemem isteğim yoktu kimseden yaratan kaldı sadece bekleyen hayallerim ulaşamayacaksan neden durayım ki oğlum ölmedi Durmam için vardı bir neden Koşamayan ama emekleyen bir çocuk var içimde hayatta Her zaman iyi bekleyen Her zaman doğrular olmaz ki Aksan her zaman kalmaz ki Dünyada birçok sır var doğru ama neden hiçbiri bana kalmaz ki Son silam kaldı sessizlik Onu da mı istiyorsun kalkıp git Sen buralarda kimsin ki Ben bunları kafamda bildirdim Son silam kaldı sessizlik Onu da mı istiyorsun kalkıp git Sen buralarda kimsin ki Ben bunları kafamda bildirdim Bilemiyorum ben hangisi doğru Hangisi yanlış hangisi bu Bilemiyorum ne oldu burada dinlemedim ama duydum sonla Gelecek yakınca bunca sorular insanlar anlamaz Ben de duymam ama anlamam için birkaç dedem var biri sürü yalan ve öncek olup Son silam kaldı sessizlik onu da mı istiyorsun kalkıp git Sen buralarda kimsin ki ben bunları kafamda bitirdim Son silam kaldı sessizlik onu da mı istiyorsun kalkıp git Sen buralarda kimsin ki ben bunları kafamda bitirdim It definitely to the dirty Just, just, just, just beats to the dirty.